Arkadaşlar merhaba, son videoda portakal suyu piyasası üzerine en azından firmasal düzeyde yeterince kafa yorduk. Portakal suyu imalatı işinde ortalama, toplam, ortalama değişken ve marjinal maliyetlerin neler olduğunu tartıştık hep birlikte. Şimdi piyasa düzeyinde ne olup bittiğine bakalım. Daha önce sadece arz ve talep eğrileri açısından incelediğimiz bir kavramı yeniden ele alacağız. Evet, bu portakal suyu ve bu da portakal suyu piyasası Şimdi arz ve talep eğrilerini şuraya çizelim Bu eksen litre başına fiyat ekseni olsun Fiyat bölü litre diyoruz Mesela burası 1 lira olsun, burası 50 kuruş, burası da 0 olacak Bu eksende miktar olsun Haftada üretilen litre cinsinden diyoruz Litre bölü hafta ancak portakal suyu piyasasının tamamından bahsediyoruz burada. O halde bunun birimi milyon litre bölü hafta olması gerekiyor. Yani hafta başına milyon litre. Bu 1 olsun, bu 2, 3, 4, 5 ve 6 Şimdi ben bunu geçen videoda gördüğümüze kıyasla biraz basitleştirmek istiyorum diyelim Diyelim ki, portakal suyu piyasasındaki arz eğrisi Bu kez dikkatli olacağım, bu kısa vade arz eğrisi, yani kısa dönem arz eğrisi Aşağı yukarı böyle bir şey, evet Bu arz eğrisi ve bu piyasanın tamamı Yani tüm portakal suyu üreticilerini kapsıyor İlk litreyi üretmek bile 20 kuruşa mal oluyor, sonra Üretilen her litrede maliyet sürekli olarak artıyor, yani Litre başına düşen marjinal maliyet piyasanın tamamından yükseliyor. Çünkü portakalı gittikçe daha da uzaktan getirmeleri gerekiyor. Yani bu arz eğrisi. Siz bunu marjinal maliyet olarak da düşünebilirsiniz. Evet marjinal maliyet eğrisi. Şimdi buraya keyfi bir talep eğrisi çizelim. Evet talep eğrisi diyorum. Mesela şöyle bir şey olsun. Hali hazırdaki talep. Bu diyelim, mevcut talep eğrimiz bu şekilde Şimdi bu grafiğe firmaları yani portakal suyu üreticilerini ekonomik kar açısından nötr kılan, yani ekonomik karı sıfır yapan fiyatı ekleyeceğim Yani bu seviye mevcut denge fiyatımız oluyor Bu fiyatta yani litre başına 50 kuruş seviyesinde ekonomik kar sıfırdır Yazalım ekonomik kar sıfıra eşittir Hatırlarsanız, ekonomik karın sıfır olması, muhasebe karının da sıfır olduğu anlamına gelmiyordu. Şirketler bu fiyatla da para kazanıyor olabilirler, ancak bu işi yapıp yapmamak konusunda kararsızdırlar. Kazandıkları para, bu iş için başka işlerden vazgeçmelerine yol açan fırsat maliyetiyle, aşağı yukarı kafa kafayadır. Yani ekonomik kâr eşittir sıfır dediğimde, ki bazen buna normal kâr dendiği de oluyor, bu fiyat, insanların bu işe girmekle bu işten çıkmak arasında kararsız kaldıkları fiyattır. Eğer ekonomik kar pozitif daha çok kişi bu pazara girmeye çalışıyor demektir ve Eğer ekonomik kar negatif ise insanlar sabit giderlerini bitirmeye çalışacak. Mesela ne yapabilirler? Ekipmanlarını elden çıkartacak, iş sözleşmelerinin süresinin dolmasını bekleyecek ve bu pazardan çıkacaktır. İşte burası sıfır noktası. Şimdi iki durum düşünelim. Diyelim ki bir gazetede bir araştırma makalesi yayımlandı. Hangi nedenle yayımlandığını bilmiyoruz. Buradaki araştırma ne kadar iyi yapılmış onu da bilmiyoruz ama bu makalede diyor ki portakal sağlığa zararlıdır. Nedense böyle diyor. Şimdi portakal sağlığa zararlıdır diyen böyle bir araştırma yayımlansa talep nasıl etkilenir? Tüm fiyat seviyelerinde talep azalır, evet ve yeni talep eğrisi şöyle bir şey olur Şimdi yakın dönem denge fiyatımız değişti ve denge miktarımız, ha keza eski denge fiyatı buydu grafiği böyle çizmiştim çünkü Ekonomik karın sıfıra eşit olduğu fiyat buraya denk gelmişti Eski denge miktarımız da buydu. Haftada 3 milyon litrenin biraz üstü. Yani yeni denge fiyatımız daha düşük. Yeni ve daha düşük bir denge fiyatımız var artık. Bilmiyorum ama litre başına 40 kuruş gibi bir şeye denk geliyor galiba. Dolayısıyla yeni denge miktarımız da eskisinden daha düşük. Şimdi bu fiyattan ne oluyor ona bakalım. Görünüşe bakılırsa insanlar kısa dönemde üretmek istiyor çünkü marjinal maliyetleri burada ve Birçok videoda gördüğümüz üzere fiyat marjinal maliyeti eşit olduğunda insanlar üretmek ister veya Marjinal maliyeti marjinal gelire yani istedikleri fiyatı eşit kılacak miktarda üretim yapmak isterler Ancak hatırlayın az önce söyledik ekonomik kar elde edebilmek için litre başına 50 kuruş alabilmeleri gerekiyor. Şimdi ise yani litre başına yaklaşık 40 kuruş aldıkları bu durumda ekonomik olarak zarar edeceklerini söyleyebiliriz. Yani burada herhangi bir kar yok. Peki, madem burada kar yok, o halde bu işe devam etmeleri mantıklı değil. En azından hepsinin bu işe devam etmesi mantıklı değil. Şimdi ne olacak? Kısa dönemde üretime devam etmeleri tabii ki mantıklı, yüklenmiş oldukları ekipman maliyetlerinden ve işçi sözleşmelerinden sonuna kadar faydalanmak isteyeceklerdir. Ancak fiyatlar bu kadar düşükken zaman ilerleyip ekipmanlar eskiyince yenilerini almak için hiçbir nedenleri olmayacaktır. İşçi sözleşmelerinin süresi dolduğunda bu sözleşmeleri yenilemek için de ortada bir neden kalmayacaktır. Ve bu sürelerde olduğunda insanlar kepenk kapatacaktır. Kepenki kapattıklarında iki şey olacaktır. Piyasada üretilen miktar azalacak ve fiyatlar yükselecektir. Yani bu noktaya ulaşana dek bu eğri üzerinde yükselmeye devam edecektir. Bu litre fiyatının tekrar 50 kuruşa denk geldiği noktadır. Yani insanlar artık nötr. Firmalarını kapatmayacaklar. Uzun dönemde bu yeni denge fiyatı ve denge miktarına ulaşacağız. Şimdi başka bir durum düşünelim. Yine bir gazete haberi çıkıyor. Ancak bu kez portakalın sağlığa zararlı olduğunu söylemiyor da şu şekilde söylüyor. Portakal sağlık için çok yararlı, ömür uzatıyor. Portakal dünyadaki en iyi şey. Peki bu durumda ne olacak? Tabii ki tüm fiyat seviyelerinde talep artacak. Yeni talep eğrisi bu şekilde olacak ve denge miktarı yükselecek tabii denge fiyatı da Fiyat ekonomik karın sıfır olduğu seviyeden daha yüksek olduğu için insanlar çok iyi ekonomik karlar elde ediyor Yani insanlar önceden bu işe girmekle bu işten çıkmak arasında kararsızdı Ancak bu noktada birçok kişi bu işe girmeye teşvik olmuş durumda yani bu durumda ne oluyor? Daha fazla insan daha fazla ekipman satın alıp daha fazla işçi istihdam ediyor. Ve onlar bunu yapınca miktar artıyor ve fiyat düşüyor. Yani uzun dönemde tekrar bu doğruya iniyoruz. Fiyat bu seviyeye gerilediğinde yeni insanların bu işe girmesi için hiçbir neden kalmıyor. Yani bu durumda tamamen nötr kalıyorlar. Yani kısa dönemde talep eğrisinin... Kısa dönem arz eğrisi ile kesiştiği noktaya bakıyoruz Uzun dönemde ise talep eğrisinin bu yatay çizgi ile kesiştiği yer yani nerede kesiştiği ilgilendiriyor bizi ki Bu yatay çizgi ekonomik karın sıfır olduğu fiyattır Aslında bakarsanız şu Daha önceki videolardakinden daha doğru bir yaklaşım olacaktır bu Yatay doğruyu uzun dönem arz eğrisi olarak düşünebiliriz Peki bu ne anlatıyor bize? Diyor ki, insanların ekonomik kar konusunda nötr olduğu durumda, uzun dönemde üreteceğimiz miktar ancak gerekli arz miktarı kadar olur. Buraya indiğimizde, evet insanlar ellerindeki sabit maliyetleri tüketmeye çalışırlar ve sabit maliyetleri tükettikten sonra da bu işe devam etmek için hiçbir nedenleri kalmaz. Dolayısıyla bazıları piyasadan çekilir, fiyat yükselir, miktar azalır ve tekrar uzun dönem arz eğrisine dönmüş oluruz. Bu eğrinin talep eğrisiyle kesiştiği noktaya tersi gerçekleşirse, yani ekonomik kar yüksek, pazara bolca yeni katılım olacak. Fiyat düşüyor, arz yükseliyor ve yine uzun dönem arz eğrisine dönüyoruz. Daha doğrusu yeni talep eğrisinin Uzun dönem arz eğrisiyle kesiştiği noktaya dönmüş oluyoruz.